gençliğin gözyaşları merhabalar dostlarım şimdi bu videomuzda da üçgende benzerliğin 24. köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlar şöyle bir ayarlamasını yapayım ben tekrardan başlayalım biraz da parlaklık açtık evet bakalım burada ne diyor I noktası iç teğet çemberin merkezi diyor. Yani iç teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu dostlar? Açı ortaylar geçiyordu. O halde bu I'dan ve üçgenin köşelerinden geçen bütün doğrular açı ortay olmalı. Yani sen şu B çizersen bu B I kesinlikle ama kesinlikle açı ortay. Hatta bu C I'yı çizersen C da kesinlikle açı ortay. Hatta ve hatta A çizersen bu da Kesinlikle açıortaydır ortaydır diyebilirsin artık. Şimdi bir de şu taktiğimi öğren benim kardeşim. Bir soruda açıortay ortay varsa ve yanına bir de paralellik koymuşsa sen bu soruda Z kuralı arayacaksın. <gülüyor> ve Z kuralının sonunda da bir ikiz kenar üçgen bulacaksın dostum. Bu taktiği unutmazsan, şimdi artık ne yapacağını da biliyor vaziyettesin. Yani ben bir Z kuralı arayacağım. Tabii ki paralellikleri şöyle kalınlaştırdığında bakın, şunlar paralel. Şurada bir Z kuralı çıktı karşıma. Hemen Z'den şuradaki nok çizgili açıyla şuradaki çizgili açı birbirine eşittir dedim. Dolayısıyla bu üçgenin bir ikizkenar üçgen geldi. Yani DI'yı bana 3 vermiş, DB'de 3 çıktı. Aynı şekilde bu tarafta da yapıyorum. Bakın bir z kuralı yapıyorum hemen. Şöyle bir z var. Şuradaki açımız da noktalı açıdır dedim. Ve burası 4 ise... ...buraya da 4'ü yapıştırdım dostum. Şimdi geri kalanı benzerlik olacak arkadaşlarım. Şunların benzerliğini yapalım. Bakın şu kenarla... ...şu kenar paralel ya dostlar. Hemen benzerlik oranını yazıyorum. Üstteki üçgenin sağ kenarı x... ...büyük üçgenin sağdaki kenarı... ...x artı 4. O zaman x bölü x artı 4 eşittir diyorum. Üstteki üçgenin tabanı yani paralel doğrusu 4 ile 3'ün toplamı 7. Alttaki üçgenin paralel doğrusu da 9'dur dedi. Ve buradan bir de içler dışlarımızı yapalım hemen. 9x eşittir 7x artı 28 yapar. 2x eşittir 28. x eşittir Edirne'yi işaretledim bile. Evet geldim ikinci sorumuza. Yine bakın bu sefer I noktası dış teğet çemberin merkeziymiş. Tabii ki dış teğet çemberin merkezinden de dış aç ortaylar geçecek. Yani şurası bir dış aç ortay. Ve ben yine Z harfimi gördüm. Bakın şurada bir Z var. Demek ki bu da çizgili açı. Şurası da 5'tir. Yok şurası 5'se burası da 5'tir dedim. Şimdi şu C I da dış aç ortay olacak arkadaşlarım. Hemen bunun da. Dış açı konuşalım. Ve şu z harfinden buraya da noktalı aç dedim. Buraya da 7'yi yapıştırdım. Bakın bir de paralelliğimiz var. Şu şuna paralel olduğu için benzerlik yapalım hemen dostlar. Alttan yapıyorum. 9 bölü tamamı. Yani 9 bölü 16 mı oluyor orası? Eşittir. X bölü 12'ye. Dedim. Şimdi geri kalanı İçler dışlar hatta önce bir sadeleştirelim 4'e bölelim 3 kalsın 4'e bölelim 4 kalsın. 4 ile de x'in çarpımı hop gözükmüyormuş şöyle hemen ayarladım. 4 ile x'in çarpımı 4 x eşittir 3 ile 9'un çarpımı 27. Demek ki x eşittir 27 bölü 4'tür sorumun cevabı da Adana'dan çıktı. Evet 3. sorudayız yine aynı muhabbetleri yapacağız. Bakın I noktası işteğe çemberin merkeziymiş. Buna göre AD şurası x diyelim artık biz AD'ye ve şunu da biliyorum artık dostum. Buranın da x olacağını ben çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bu bir açıortay ve Z harfinden burası da noktalı açıdır dolayısıyla ikizkenardan xx. Şimdi aynı şeyi buradan da yapalım. Bu da bir açıortay. Z harfinden burası da çizgili açı demek ki şurası da 4 dedik. Şimdi benzerliğimizi yapalım. 6 bölü tamamı 10 yazıyorum 6 bölü 10 eşittir diyorum. Şu paralel doğrumun şu paralel doğruya oranı. Yani x artı 4'ün 9'u oranı. Buradan 54 eşittir 10 x artı 40 yapar. Buradan 14 eşittir 10 x yaptı. 14 bölü 10 eşittir x yaptı. Yani sadeleştirirsek 7 bölü 5 çıkar. Sorumuzun cevabı. Evet dördüncü sorudayız. I noktası abc üçgeninin iç t çemberinin merkeziymiş arkadaşım. Hemen şurayı çizdim. Bunun çortay ortay olduğunu gösterdim. Ve IE paralel AB olduğu için şurada bir z yapıp buraya da noktalı aç dedim. AE'ye de altımı yapıştırdım. Aynı muhabbetten B, birleştirdim. Bu da açıortaydır ortaydır dedim. Ve şu Z harfinden buraya da çizgili açı yazıp... Bu B, de 8 olduğunu söyledim. Başka ne istiyor bizden? A, D'yi istiyor arkadaşlarım. Şuraya da X'i bir yazalım bir zahmet. Şimdi bakalım neler yapacağız bir görelim. Evet şöyle bir düşünelim. Benzerlik yapacağız tabii ki haliyle de. Ee, şunu uzatsak şöyle... Bunu uzattığımızda şuradaki z harfinden şuranın da çizgili açı olduğunu söylerim ben. Ve 8 ise burası da 8 buraya da 8 kaldı diyebilirim artık. Bakın buradan da çıktı sorumuzu zaten dostum. Şöyle yapıyorum 12'nin tamamını oranın tamamı nedir 18 yazalım 12 bölü 18 eşittir diyelim. Şuradaki 14'ün şuradaki 8 artı x'e oranına 14 bölü 8 artı x. Şimdi 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3, 2 ile de bunu sadeleştirelim 7. 3 kere 7 21 eşittir 8 artı x olur. 8'i çıkartırsak 21'den 13 eşittir x çıkar. Yani sorumun cevabı Denizli'den gelir. Çevirdim arka sayfayı ve baktım birinci sorumuza. Evet açı ortay A E. e dört katıdır diyor. Şuraya K dersek burası 4K. Şimdi dostum bu açıortay ortay bakın gelmiş yükseklik olmuş. Ben bunu şöyle bir uzatıp da üçgeni tamamlarsam. Hatırlayın benim K'yi dediğim kuralı. kayı kuralından dostlar. Bu adam kenar ortay da olacak. Ve bu üçgen ikiz kenar da olacak demiştik. Şimdi bunu da söyleyelim. Sonra... Başka neler var? açıortay ortay demiş. AE. Bir de BF, FC'ni eşit olduğunu söylemiş. Yani şu F noktası BF ile FC'yi ikiye bölmüş. E Bakın Denizli noktası da burayı ikiye böldüyse, biz bu DF'nin artık şuradaki kenara, yani şuraya da K diyelim mesela, BK'ya paralel olduğunu ve hatta orta tabanı olduğunu biliyoruz. Bizi ilgilendiren paralel olması. Buranın buraya hatta devamına da paraleldir. Ve bize de ne soruyor? DF bölü AC. Bakın buna M dediğim takdirde... Şu kelebek üçgenden... 1'e 4 oranını gördünüz değil mi? K'ya 4K. O zaman M ise... Buranın 4M olacağını söyleyebilirim. Bu 1. 2. Orta taban demiştim ben bu M'ye. Şuranın orta tabanı. O zaman bunun yarısı olacak. Burası 2M olur. Bu 2... Burası 6m çıktıysa ikizkenar olduğu için bu AC de 6m çıkar bu da 3. Sonra da ne istiyorsa yazarız artık. DF 1, AC 6 1/6'dır cevabımız dedik. Evet buna bakalım. G ağırlık merkezidir. GD paraleldir AC'ye diyor. Madem ki G ağırlık merkezi o zaman şu doğruyu ben devam ettirirsem bu bir kenarortay. Ve burayı 2'ye bölmek zorunda bu 1. Kenar ortaysa şurada tabana bir açıya 2 muhabbetinden K'ya 2K yazalım. Hatta şurası da M'ye 2 m 2M oldu diyelim. Başka A, C nedir diye soruyor. Şu benzerliğimizi yapalım. 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3 eşittir. 6 bölü şurası diyeceğiz. 6 bölü işte neresi orası? X olsun hadi şurası. Buradan da bu 3 katına çıkmışsa bu da 3 katına çıkacak. X'i 9 bulduk. Yani şurası 9. O zaman bu da 9. Yani AC 18 patladı. Evet geldik buna. Bakın yine kayı kuralı yapacağımız bir soru. Şuradan aşağı açıortay orta yükseklik olduysa. Ben bu üçgeni şöyle tamamlarsam. Kayı kuralından burası buraya eşit. Ve ikiz kenardan 20 ise buranın da 20 olduğu aşikar. Bir de ne demiş? A, E, 3 e, katıdır. Yani şurası K ise şurası 3K'dır demiş. Buna göre ADX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şuradaki zamazingoyu istiyor arkadaşlarım. Pekala. Yani. Şimdi şöyle yapalım. Biz şuradan bir paralel çizelim. Hani bir kenar ikiye bölündüysa orta taban yapın demiştim. Şuna paralel çizdim. Ve bakın bu da burayı da ikiye bölecek değil mi? Bu da burayı ikiye böldü. Şurada bir kelebek üçgen çıktı arkadaşlarım. Oranı... 1'e 3 K'ya 3K Yani ben şuna A dersem Şu X dediğim yer 3A Ve yine burası A ise Orta taban olduğu için şurası 2A Ve bakın 5A'yı biz 20 bulduk A 4 Bize de 3A'yı soruyor 3 tane 4 12'yi paketledi Evet geldim bu soruma Neler var? 10 var 4 var Başka da neler vermiş HD paralel AC demiş Tamam bu buraya paralelse Ben şimdi bunu böyle uzattığımda dostum Sen ne görüyorsun artık Bu paralel doğru burayı 2'ye böldüyse Burayı da 2'ye bölecektim mecbur Ve biz bu 4'e Şunun orta tabanı diyorduk Demek ki burası 8 Şimdi şurayı kapattığımda üste bakın arkadaşlarım Yükseklik kenar ortay oldu Kayı kuralından açı ortay da olur ve bu üçgende ikiz kenar üçgen olur yani burası da 11 birim çıkar. Dolayısıyla x dediğimiz yer toplamda ne gelir? 18 gelir. Biz de kağıda koyarız bir tane uçar gider. Evet 25'ten sonra 26dayız dostlarım. 26. köşe taşımızda da bakın benim köprü kurma sorusu dediğim soru. Şimdi şu FK ile DE birbirine paralel gördüğünüz üzere çünkü ikisi de aynı yere dikilmiş. Ama ne var burada arkadaşım? Bunlar ikisi bir üçgen içinde değil. Yani aynı benzerliğin içinde değiller. Ama ben şöyle yaparsam. Yani şuradan da bir diklik ben indirirsem. Bir köprü kurmuş olurum. Bakın sol tarafta da bir bu buna paralel. İkisi de dik çünkü. Sağ tarafta da bu buna paralel olduğu için. Dolayısıyla ne çıktı burada? İki tane aralarına bir köprü kurmuş oldum. Yani iki ayrı paraleli. Bir paralel çizerek bağlamış oldum. Şimdi bir de oran vermiş. BD A'd'nin. 3 katıymış. Yani burası k ise burası 3k. Hatta bakın bu paralel doğru nasıl bölüyordu? Bu paralel doğru burayı 3'e 1 diye böldüyse burayı da 3'e 1 diye bölecek. Yani 3 dediğim yere 6 geldiyse 1 dediğim yere 2 gelecek. O zaman şuraya da 10 kaldı. Bunu da yazalım. Şimdi bu tarafa geldik arkadaşlarım. Bu tarafta da bakın Fc'ye Af'nin oranını vermiş. Af'ye 5m, Fc'ye 3m diyeyim diyor. E şimdi bu paralel doğru buna paralel olduğu için Fransa'da 5'e 3 oranında böldü. Burada da 5'e 3 oranında bölecek. Bakın 5 dediğim yere 10 düşmüş 2 katı. 3 dediğim yere de 2 katı düşecek 6 cevap Denizli'den çıktı. İşte yine bir köprü kurma sorusu daha. Hemen şuradan ben de bir paralel çiziyorum. Ve ikisinin arasına bir köprü kurmuş oldum böylelikle. Şimdi şunların hepsine 12K diyelim biz dostlar. 6 tane BE 12K ise 1 tane BE 2K'dır bunu yazdım. 3 tane EK 12K ise 1 tane EK 4K'dır. Bunu da şuraya yerleştirdim 4K diye. 4 tane KC 12K ise bir tane KC 3K'dır bunu da yerleştirdim. Şimdi şunun paralelliğini konuşalım. Bakın bu buraya paralel. Dostum bu tarafı 2'ye böldüyse bu tarafı da mecbur 2'ye bölecek. Yani şurası aslında 2K 2K diye bölündü. Demek ki buraya da 2K kaldı. Hemen burayı kapattım. Şimdi bu paraleli konuşalım. Bununla bunun paralel olmasını. Peki burada 3K'lık kenara 12 düştü karşılığı. 4 katı. 2K'nın karşılığı ne olacak? 4 katı 8 olacak. Cevap Ederni'den geldi. <gülüyor> ABC üçgeninde AD açı ortaymış. Tamam. BE paralelmiş. DF'ye. Bakın bu buna paralel. Hatta ben bunu böyle uzatırsam dostum bak bu paralellik burayı 2'ye böldüyse bu tarafı da 2'ye bölecek ve 4'ün orta tabanıdır. Şuna 2 yazabilirim artık. Sonra AC AB'nin 3 katıdır diyor arkadaşlar. Bunu da konuşalım. AB'ye 2K diyelim. AC 3K olacakmış. Bunu da yazdım. Hatta bakın açıortay olmasından dolayı 2'ye 3 oranı bu tarafta varsa buradaki ayaklar da 2M'ye 3M olmak zorundadır. Bunu da söyleyelim. Bizden de BE'yi istiyor X diyelim. Şimdi şu 4'ün şu X artı 2'ye paralel olmasını konuşacağız dostlar. Şuradaki klasik benzerliğimizi yapacağız yani yazıyorum bakın 3'ün 5'e oranı 3 bölü 5 eşittir diyorum 4'ün x artı 2 oranı 4 bölü x artı 2'dir dediğim hadi bir içleri çarpalım dışları çarpalım 5 kere 4 20 eşittir 3 x artı 6 buradan 14 eşittir 3 x x eşittir 14 bölü 3 e nerede bir hata yaptık? X artı 2 4'ün X artı 2 oranı 3'ün 5'e oranıdır dedik. Burada bir sıkıntı yok. E, sonra 5 kere 4 20 eşittir 3X artı 6 altı geldi. 6'yı bu tarafa atarsam 14 eşittir 3X X eşittir 14 bölü 3. Bir yerde bir hata yaptık. Nerede yaptık? Onu görmeye çalışıyorum. Şimdi çıkmadı cevap çünkü. Önce şunu bir daha bakalım. acye Aaa tabii ki. AC'ye 2K, AB'ye 3K deyin diyor. Burada hata yapmışız. 3'e 2 kolların oranıysa 3'e 2 ayakların oranı olacak. Şimdi devam edelim. 2 bölü 5 olacak burası arkadaşlar. 2 bölü 5, 4 bölü x artı 2. Devam ediyorum. 5 kere 4, 20. 2 x artı 4 olur. Tamam. 4'ü bu tarafa atarsam 18 değil 16 eşittir 2X kalır. 2'ye bölersek de 16 bölü 2. Yani 8 çıkar sorumuzun cevabı. Evet 4 numaradayız. G ağırlık merkezidir demiş. Demek ki bunlar kenar ortaylar olacak. üçü de paralel paralel. KL paralel DE'ye mi? Ve o da BG'ye. KL de bunlara paralel. Vay. Hepsi birbirine paralel yer. Yani. Tamam şunu şöyle uzattığımda. Paralellikler varmış arkadaşlarım. Peki AB'nin DB'ye oranını vermiş. DB'ye 1K dersen AB 3K'ymış. Buraya kaldı 2K. Yani şurada da 2'ye 1 oranı varsa burada da 2'ye 1. Hatta şurada da 2M'ye 3M oranı vardır diyebiliriz. Hatta şu 2'ye 3 oranını şöyle yazalım. 4M'ye 6M diyelim biz 2'ye 3 oranı. Çünkü burası 6M ise arkadaşım hani tabana bir açığı bir özelliği vardı ya ağırlık merkezinin. Burası 3M olacak. <gülüyor> Sonra da DE'nin KL'ye oranı verilmiş. DE'nin KL'ye oranı bakın DE'ye 4 dersen kl 1 olacak diyor. Demek ki burası da 1M. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şu paralelliği konuşalım bakın. Şuradaki m'nin 3m'ye paralel olması. Demek ki 1 bölü 3 şu küçük üçgenle büyük üçgenin oranı 1 bölü 3. O zaman şunun burası a ise bunun tamamı burası 3a. Yani şuraya da 2a kaldı. E bu adam kenar ortaydı. Yani burayı 3a dediysen buraya da 3a diyeceğim. Şimdi ne istiyor bizden? a, AL. AL'miz ne çıktı bakın 5a. L, C, 1, A. 5 bölü 1'i istiyor. Cevabımız Bursa'dan geldi. Evet. 27. köşe taşındayız dostlar. Birinci sorumuz. Bakın bir kenar 2'ye bölümümüzde hemen aklıma orta taban yapmak geldi. Şuradan paralelimi çizdim ben. Ve bu orta taban oldu. 18'in yarısı 9 olacak. Şurada da B, ile E, arasındaki ilişkiyi vermiş. beye 1, K E, 2, K diyebilirsiniz diyor. Biz bir de bu sefer şu x'in şu 9'a paralel olmasını konuşalım şuradaki üçgenden. Yani 1/3 x/9 diyelim. Bu 3 katına çıktı. Bu da 3 katına çıkacak. Demek ki x 3 olacak diyebiliriz. Şuna geldik arkadaşlarım. Yine bir kenar 2'ye bölünmüş. Biz bir orta taban yapacağız dostlar ama önce şu oranı bir yerleştirelim. BE'ye 1k derseniz EC 4k olacak diyor. Hemen şuradan Paralelimi çizdim. Bakın 4K'nın yarısı olacak 2K. Çünkü orta tabanı değil mi 4K'nın? Ve şuradaki kelebeği de gördüğünüz an cevap geldi. 2 bölü 1'dir kelebeklerin oranı. X bölü 4'dür bir de. Buradan 8 eşittir X çıktı. Şuna geldik arkadaşlar. EF paraleldir. Önce şu oranları yerleştirelim. AD'ye 1K derseniz DC 2K'dır diyor. DF nerede orası? Şurada. BF oranı. M ise, şurası da 2M'dir diyor. Ben yine şuradan bir paralelimi çizdim. Önce şuradaki 1'e 3 oranını yazalım. 1 bölü 3 eşittir 4 bölü şurası. 4 bölü şurası dediğim yer işte neyse orası. Şu çizdiğim paralel. Buradan şurası dediğim yer 12 çıktı arkadaşlarım. Şimdi bir de şu benzerliği yapalım. 1 bölü 3 12 bölü x diyelim. 12 bölü x. x de buradan 36 geldi. Evet dostlar geldik dördüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABC üçgeninde diyor. Şurası bakın. Şurayı birleştirdiğimde burada da ikiye böldü. Burada da ikiye böldü. Demek ki bu orta tabanı buranın. Yani kısaca paraleli. Sonra bir de demiş ki AD db'nin dört katıdır. Yani şuraya k dersem ad 4k'dır. Hatta bu 5k'nın orta tabanı oldu değil mi? Şöyle yapayım mı? 2k'ya 8k diyeyim bunlara. Toplam 10k'nın orta tabanı olacak ya burası. 5k diyelim yarısı. Şimdi bir de kelebek çakalım arkadaşlarım. Şuradan da kelebeği çakıyorum. Hadi söyleyelim. 5 bölü 8 eşittir diyelim. x bölü 4 Buradan 20 eşittir ya da şu yarıya düşmüşse bu da yarıya düşecek. 5'in yarısı 2.5 gelecek dedik. Evet dostlar bayağı yoruldum. Zaten konuşmamdan da anlamışsınızdır. Yavaş yavaş tempo gittikçe düşüyor. Peş peşe 3 tane mi 4 tane mi video çektim arkadaşlarım. Biraz dinleneyim sonra tekrar devam ederiz koberler. Öpüyorum hepinize kendinize iyi bakın.